Tried to tell her, but she probably didn't notice. She say she ain't got nobody. I said, baby girl, you're wrong. She say she ain't got no purpose. I say, what you own. Çeviri nasıl oturduk? Bir çaya iki euro verdim biraz önce. Türkler bunu duyunca çay içmeyi bırakabilir. Ama da e, oturacak yer yok. O yüzden e, para verip bir yere oturmanız gerekiyor. Galiba Almanya'nın ekonomisi bu yüzden iyi. Türkiye'de her yerde bank var. 100 liraya Big Mac arkadaşlar. Normalde 8 euro ama bize 100 lira tabii. TL'lere bakın iki katlı. Burada da var. Burada da Den, e, galiba var, Şurada da vardı. şey portatif tuvalet. Ama paralı tabii ki. Burada tüm tuvaletler paralı. Şimdi size bir şey anlatacağım. Dün biz Hamburg'da indik ve e, bir, a, 6 saat falan beklememiz vardı. Trere binmek için. Sonra McDonald's'a oturduk. Ve e, McDonald's'ın tuvalet 50 centti. <gülüyor> ve ben tabii ki bunu vermek istemedim yani tuvalet için. Ondan sonra benim de tam 50 euro'm vardı nakit olarak sadece. Sonra kadın da bozamam hadi geç dedi. Ona bedava girdik. <gülüyor> Yine tuvalete gitmemiz gerekti ve Bu sefer 1 euroydu ve bu sefer hani otomattan alıyordunuz. Hani geç diyecek biri de yoktu. Mecburen verdik ve 15 euro. 15 euro verdim bir tuvalete. 15 euro verdim bir tuvalete. 15. <gülüyor> I was just young thought I was thought... gördüğünüz Charlottenburg Sarayı. inşallah böyle okunuyordur. Ee, şu an Berlin'in ya şu an değil, Berlin'in en büyük sarayı Şimdi şehir merkezine geldik. Burada böyle market gibi, böyle bizim pazarlar gibi bir şey açılmış. Onun içini biraz gezdik. Ee, şu anda da televizyon, Berlin Televizyon Klasi'nin önündeyiz. Ee, Fernsehturm gibi bir şey, <gülüyor> Almancası. Ee, 1965-1969 yıllarında inşa edilmiş ve 368 metreymiş Berlin'in en uzun yapısı. Ee, ben böyle içine girilen ya da üstüne çıkılan falan bir şey sanıyordum ama öyle bir olayı yok kesinlikle yani baya baya uzun. Ee, o şekilde onun da fotoğrafını çektik. Şimdi bir kahve içeceğiz çünkü kahvaltı bile yapmadık. Dunkin Donuts'a geldik kahvaltıya. Ee, gingerbread latte ile gingerbread donut aldım. Umarım güzellerdir. Ve çok güzel gözüküyor latte. İkisi 5 idi bu arada. Normalde ben hep ice sonra latte alıyorum. O da 5 euro sadece latte. Ee, bu sefer böyle set şeklinde 5 idi. Ben de o yüzden denemek istedim çünkü gingerbread latte hiç içmedim daha önce. Umarım güzeldir. Şimdi İister Gariye geldik Burası uluslararası bir özgürlük anıtı Berlin duvarının 1.3 kilometre uzunluğunda bir parçasıymış. Muhtemelen sosyal medyada görmüş olduğunuz iki devlet adamının öpüşme resmi de bu duvarlarda yer alıyor zaten birazdan göreceksiniz Like eee you know e, burası bu resmi biliyorsunuzdur Sovyet lideri Leonid Brezhnev ve Doğu Almanya'nın başkanı Eri neydi Hohenzollern öyle bir insanın ee, bu gerçekmiş bu arada. Ben böyle bir olayın yaşandığını bilmiyordum. Biraz önce okuyup öğrendim. Burada çok fotoğraf çekiniyorlar bu arada. Bize çekeceğiz şimdi. Burası da Berlin duvarı. Ee, 46 km uzunluğunda e, bir gecede örülmüş e, Doğu Almanya'dakilerin Batı Almanya'ya kaçmasını önlemek için çok kötü gözüküyor. Şu an flash çekiyorum ama umarım gözüküyordur biraz. Günaydın Berlin'de ikinci günümüzden. Böyle beremere taktik, bu arada bere'den dolayı yansıyordur. Berem beyaz ya, ışık yansıyor. Ee, şey Hava çok soğuk ya. ya yani Bayağı soğuk. Ee, i̇ki gündür buradayız ama çok bir şey çekemedim çünkü burası Türk dolu. Ve herkes dediğimi anlıyor. O yüzden de böyle çok kamerayı alıp konuşasım gelmiyor. Bugün Emre geliyor. Buraya şey, bağıran çocuklar efekti koy Şimdi biz Alexanderplatz'a gidiyoruz. Emre'yle orada buluşacağız ama 2 saat sonra buluşacağız. Biz gidip bir kahve falan içeceğiz çünkü Dunkin'den azlar. Öyle. Görüşürüz. Yine Dankine geldik. Açma sapan. Çok mutsuzum şu an. Adama diyorum ki Ice Vanilla Latte istiyorum. Diyor ki... Ice... Diyor ki Caramel swirl Latte mi istiyorsun? Ben dedim ki he aynen hani. Ne veriyorsan ver. Sonra verdi ve Ice vermedi. Sıcak verdi ben de uğraşmama kadına bir şey demedim kahve de güzelmiş neyse ki bir de sonra Berlin istedi çünkü böyle işte buranın bir şey donatısı sonra ben dedi ki glaze mi istiyorsun yani bunu nasıl karıştırabilirsin ki neyse sonunda zor da olsa aldık en azından güzel yani emre'yi bekliyoruz emre'yi beklerken kahvelerimizi içeceğiz sonra bugün Blake Bugün bilir. Bugün Black Friday. Ondan sonra da Black Friday için bir şeyler bakmayacağız. Çünkü sneaker'lar şaka gibi olmuş. 40 euro şeyler, Adidas'lar 40. Öyle yani gidip biraz onlara bir bakıp ağlayıp, üzülünüp birkaç gün üzülüp depresyona girip geleceğiz. Görüşürüz. Brandenburg kapısı 1700'lü yıllarda inşa edilmiş. İşte sağ tarafta da Reichstag binası var. Şimdi oraya gideceğiz. Brandenburg kapısına geldik. Bir de kim geldi? Kanalıma yeni konuk. Yine. Burada bir de paryanço var. Bize yaklaşıp duruyor. Çok kork Ben paryanço sevmiyorum. Bir de biraz önce Instagram bozuldu. Dur bakayım fotoğraflar çıkmış mı? Biraz önce Instagram bozuldu. Sonra Emre. Bizi de seni bu, istekizim bozuldu ve Emre böyle çıktı. Bir şey diyeyim, 10 numara bozuldu. Aa, <gülüyor> <Emre>. <gülüyor> az, önce, az önce tutuklandı. <gülüyor> <Süper süre, gülüyor> <süre, gülüyor> Alman polisi. <gülüyor> gözlüğü hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Hayır, asıl sakal bu Evet doğru, sakal bu yık. Gözlüğü takınca gözlüğü takınca gözlüğü. kes. takınca Bir şey diyeceğim, çok iyi duruyor bu arada. Ben Böyle. mi? Action! Ben de. Action dedik oğlum ha. He, evet, pardon şey. Seçimizi düzeltiyordum. Şu an Reichstag binasına geldik. Burası 1999'dan beri Alman federal meclis makamıymış. 3, 2, 1 aksiyon. E, 1933 yılında e, burada bir yangın meydana gelmiş. Reichstag yangını diye ve 2. Dünya Savaşı'ndan ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ağır hasarlar ağır hasarlı... Ağır evet. hasarlı ya kesiyor mu zaten sus. 1960'lı yıllara kadar şey e, hiçbir tadilatı ya da renovasyonu olmamış. E, 1960'lı yıllarda e, bina tamir edilmiş ve Sergi ve özel etkinlikler için kullanılmış. 91 yılında da parlamento finansı olarak kullanılmasına karar kılınmış. Şu arkamda gördünüz. E, bu arada ışıkçımız Emre hemen... Işıkçı'nı ben değilim ben görevlerim. Pardon. <gülüyor> Işıkçı, Emre. Ee, burada da kamera arkası çekici Nursun. Anlatsın. Dank edemiyoruz, dank düşünmüyoruz. Ya ne ayakkabı ya? Ne, nereye geldiğimizi falan dedi. Ben Almanya'ya geldiğimiz tipler <gülüyor> falan. <gülüyor> <gülüyor> Almanya'ya geldiğimizde mutlaka önce bir schnitzel ile başlıyoruz. Çünkü <gülüyor> schnitzel, Alman yemeği. Biri aldık, e, 3 Euro'ydu değil mi? 3 Euro'ydu. Biri 3 Euro'su 4 Euro bu arada biriniz <gülüyor> Beğendin mi birayı? Daha içemedim daha köpüğünü üstü ama. Evet, Test. Alkol kullanmayın bu arada. Komşuyum. <gülüyor> Beğendin mi? Güzel. Ben oraya sana Tamam. <gülüyor> Bu şey ya. Şenetler söyledik. Ne kadar da? Ömer'de 12 öyle bir şey 12 euro falan ya da 13 euro. Yanında da böyle bir şey getiriyor şu. Sen ne yiyorsun? Adını bilmiyorum. Bilok tamamız? Evet. Selam. Bir şey söylemek ister misin? Eee hayır. Görüşürüz. Sen bensin. Yap. Tamam. Evet şimdi kahvaltı... Ya ben böyle girmiyorum. Herkese tekrardan Berlin'in 3. günümüzden falan tamam. diye. Tamam. Gir. Kayıtlamıyız? Evet. Kay. Berlin'in 3. gününden herkese merhaba. Bugün kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Ondan sonra da geziğimiz yerleri Elif şimdi size anlatacak. Action'dasın tamam mı? Kayıtta oyuncu baya sıbatırdı. <gülüyor> batırdı. Buralara bir koyuyor musun? Hı <gülüyor> hı. Tamam. Mesela evet harika gidiyorsun. Harika tamamdır s*** <gülüyor> Bak gördün mü? Kaat. Hani Oyuncuya da bir <gülüyor> şey var Bu katla bize ne anlatmak istediğinde açıklık. İşimin kolay olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Burada poz çıkarıyorum. Poz çıkarıyorum. <gülüyor> Bu kadar. <Ama gülüyor> yönetmenlik işine de gireceğim. Berlin Katedrali'ne geldik. Berlin Katedrali bir protestan kilisesiymiş. Ama içinde hiç psikopos yaşamadığı için gerçekten de bir katedral değilmiş. Yani öyle bir katedral. Ben yani buradaki demirlerle restore ediyorlar. Ee, böyle bir restorasyonu varmış o yüzden e, kötü duruyor. Ama yine de çok güzel bir yer. Acaba içine giriliyor mu? Emin buranın gerçek mi? Adamlar var bak. bir Buranın gerçek bir katedral olmadığını biliyor muydun? Beymiş. Ee, burası Berlin Katedrali ama içinde hiç piskopos yaşamadı, yaşamadığı için gerçek bir katedral sayılmıyormuş. Neden katedral demişler? İşte tarih böyle yani. Protestan kilisesiymiş onu biliyor musun? Bilmiyorum da Ne demek protestan ne kilisesi? Neyse ki seni takip ediyorum ki artık bilgileri biliyorum. Ne demek protestan kilisesi? Protestanların ibadet ettiği mekanın ismi. Protestan kim alıyor? Protesto yapanlar. Protest... <gülüyor> protestan, <gülüyor> Hristiyanlık dinine mensup alt kategorilerdeki inançları da ona göre şekillenen insanların ismi. Teşekkürler devam yani. edebilirsin. Onun hemen çok kısa eğlenceli bilgi kısmında break Buraya breakfast şey ben. diye. yapabilirsin. Tamam. Breakfast. İkiye bölersek break ve first. First, oruç anlamında yani yemek yemediğin kısım. Ki bu uyuduğun zaman. Break de onu kırdığın anlam. Yani gece boyunca bir şey yemiyorsun sonra yediğin şeyle fıstı break yapmış oluyorsun. Bu yüzden ona breakfast deniliyor. Peki niye kahvaltıya çevrilmiş? O da Kahve içmeden önce midene koyduğun şeylerden dolayı. Yani kahveyi boş mideye atmıyorsun, yediğin şeyin üstüne atıyorsun. Kahve altı. Kahveden önce yediğin şey. İşte zamanla değiş. <gülüyor> better they yemeye geldik bir dakika çino katledilen Avrupa Yahudiler Mezarlığı ee, Holocaust'ta hayatını kaybeden Yahudilere e, Yahudiler için anı olarak yapılmış 2004 yılında yapılmış burası. İçerisi labirent gibi böyle. Bakın emre bu. Çok uzun var <gülüyor> Berlin'de kar yağıyor. Bugün en kaçıyor? 27. 27 Kasım. E şu an kar yağıyor. Burası Hamburg Belediye binasıymış. Bakın evleniyorlar şurada. Yani burada evlenmiyorlar da fotoğraf çekimi yapıyorlar herhalde. Ben bunu çekmeyi tercih etmiyorum. <gülüyor> çekiyorsun. <gülüyor> Biz çantalarımızı bıraktık gezeceğiz diye Emre bırakmadı, yerde vardı. E, bu arada çanta bırakmak 6 euro Burada şey e, tren istasyonunda var bırakabileceğiz Neden bırakmadın çantanı? En delikanlı sensin. Güvenmedim. Çok iyi çıkıyor bu arada bu. Şu an çekeyim. Mi? Güvenmedim. Çektim ben. Çime. Ee, Hamburg tren istasyonunda. <gülüyor> ne var ki çant? Biz de çantanda güvenmeyecek kadar değerli olan şey anlat. Pasaportum. Yanına, e, yanına al. Bir şey maşellerim. Yanıma Çok değerli. Süvar şörtlerim. Bir cevap bile vermem. Ben aldım diyemezsin. <gülüyor> Çünkü hiçbir <gülüyor> değeri yok. Pasaportum var bizim onun için. Emre, pasaportunu bak şuradaki cebe zoom yaptım şu an. Bura mı? Evet oraya koyup oraya, çantayı bırakalım. Pasaportumu dedim. oraya koyasam maskemi nereye koyacağım? Emre, Emre, gözlük emre kaldı. yeni gözlük aldı Rayban. <gülüyor> 90 Euro. Bura markasını niye söylüyorsun? <gülüyor> Kaç? <Kocuğum Cut. yazıyor. gülüyor> Emre yeni gözlük almış <gülüyor> marka, yakışmış mı sizce? Şöyle bir dur hemen, Hayır. teşekkür Hayır ediyoruz. Mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır mı? Yakışmamış mı? Güzel normalde, bu havada değil. Evet havada, havada gü, güneşleri demek, Almanya bilmiyor bile. Hamburg Almanya'nın en büyük liman şehriymiş. Yani burası liman değil de, öyle hani bir bilgi... <gülüyor> i̇şte en büyük liman şehri deyip burayı göster. Baya sensöle geliyorsunuz. 7 kaç 76 metre miydi? Burası 76 metre yukarıda. Girişi de 4 euro. Şurada da liman bakın saymıştım ya Almanya'nın en büyük liman şehriymiş diye sahne sens şurası. Emre. Buraya geldik adı Saint Nikolay. Bunun 76 metre 76. metresine çıkınca şey görebiliyorsunuz ama pek bir manzara yok. Giriş 4 lira aynı zamanda şurada da müze var. Evet. Hamburg gezdik biraz çok sıkıcıydı. Sonra e, İzban, İzban değil, Esban'a binip e, Hamburg havaalanına gelecektik ama yanlış binmişiz. Sonra yanlış gittik. Sonra tekrar doğru geldik ve şu anda havaalanındayız. E, bir buçuk saat falan var uçağın kalkmasına. Gdańsk'a dönüyoruz. Öyle çok güzel bir yolculuk olmadı. Almanya'yı çok sarmadı yani çok sevemedik. Ama yine de eğlenceliydi yani. Ee, öyle. Bu videoyu Emre, Emre kapat. Emre çok vardı bu videoda. Bu videoyu Emre kapat. Nasıl plan? Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hayır yorum değil sadece. Be sadece beğenme mi? Ya, yorum da atabilirler tabii Tamam baştan. 0, 4, bir daha. <gülüyor> Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip yorum atabilirsiniz. Eğer kanalımdan memnunsanız kanalıma abone olup çana tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay. Bay yapıp elini kapa. Ha, bay. <gülüyor> Hayır. Kapa siyah olması gerek. Bir de bay değil. Bay. Böyle biraz daha soft. Aynen öyle. Bay. <laughs> oh, listen, honey, if I told you about the way that I fell